Aleykümselam. hüseyin. Alt hareket Araba olur. <gülüyor> Azıcık. <gülüyor> Aa orada patlasın, çalı oynasın. oynasın. da bir görür. Nasıl oluyor? <gülüyor> orada. Abi efendi. Şeyde kararıyor. mıymış? Aa bu iyi kurtardı. Lala la. Arabağı da. Bakalım miklum buradan gidersen <gülüyor> Allah'u ekber. <-hi> <gülüyor> evet <gülüyor> Fatime. Allah ekme. O güzel <gülüyor> adam. Hadi be. <gülüyor> Allah Allah bunu önünü yetti. Diyece bir namaz da kılalım. At da şimdi topu da sana. At. <Gülüyor> tamam, tamam. Çırağa gidebiliriz. Çırağa geçelim. Tamam mı? Çırağa. Sen tavuk kuşum tamam. İyi Türkçe. Hadi. Tamam. Tamam. <Gülüyor> <ZareAM'da>. <Gülüyor> Ya abi sanıyorsun burada o kadar sağlam birileri geliyor kimden geliyor? Sekeder vardı. Bu çıraktırlar koyuyor grafik ha. Geldi. Geçeri bize muaveli. Usta, usta çıkıyor. Hadi çıksın da biz de bakalım. Geliyor geliyor. Usta, usta çıkıyor. Usta usta şeylere geldi. <gülüyor> Usta, sen, an, şey <gülüyor> <gülüyor> ben dur <gülüyor> <Kızı> <gülüyor> <gülüyor> bak. Ya, başım, çok. <gülüyor> Bunları ustam. <gülüyor> usta. usta, usta, usta. hmm, gel bakalım, dönle bakalım karnıza. Şurayı bir usta. Hızlı gel abi şurada varsın. Gel din. Hızlı. Kutası hep canı canı şöyle bir de, de bakalım tamam olmaz işte kafaya kafaya kafaya değil kaç neresi şöyle hadi şu şuradan gel gel şimdi Bak kız. Vallahi. Bu da çok küçüldü. Bunu bile çekelim. Ha. Bu artık güzel biraz. Bu da çok. Profesörün aramadığımdan kon belirledi. Ya demek ki çalışıyor da bastırabiliriz mi oğlum? Doktor bunu almam demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hasta oh, çok eğleniyor. Yani. Toşto. Allah. çok <gülme> <gülme> <Nicholas> <gülüyor> <gülme> <gülme> sağlammış. Gel duram gel dur gel Şu da <gülüyor>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 Evet, 60 herhalde yani. Herhalde al cruise ooo SMB ederim Anne valla valla valla uma dana do que ela use ol ska praysmas se清 completed su nad los imbe Office saiii ドa valla いや kim? Burada burada. Araklıkça, araklıkça, nerede yavrum? Tarafa, buraya, geliyor. Burada. geliyor. Mustar orada da. Geliyor. Yavrum geliyor acele etme. Mustar. Mustar. Mustar. Mustar. Nerede? nerede nerede? burada. Getir, getir. <gülüyor> getir. <gülüyor> bak şimdi yavrum, <gülüyor> iyi dinle. Açma gözünü, karıştırma yavrum dedeyle uğraşma. <gülüyor> Dine yavrum. <gülüyor> Natür isminde bir oğlum var bu. Aman, işte. Geçiyordu. <gülüyor> bir de dedi şu köye uğrayayım, ben sorya bak. <gülüyor> bir delil bağırın. Eğer bu kaya değilse. <gülüyor> Acele gel yavrum. Şey, bir <gülüyor> isminde bir çocuk kayıp oldu. <gülüyor> yavrum, ne yapayım? ne Bu köyde katır bir olan varmış. Yavrum, kurtar. Hop. Ya gel, ne diyor? Natır muhtar natır. Hahaha. Ee. Kızlar yatı. Natırr. Natır. Natır. Natır. Natır. Nerede? Elal aray bu köyde yat. Natırsın. Olan varmışlar neyse gelsin. <gülüyor> Olan mı? Olan mı? Ol, <gülüyor> Olan mı? Olum natırrrrrrrr. Gözün üstü neredesin lan? Bak. <gülüyor> Nereye gittin? Koyacaksın ya baba. Oğlum kaçtın gittin. Akabaam baba. Babam ne hale ya. düştü görmüyor musun? Gözün perde dursun tavukları bile gelir inşallah. <gülüyor> Allah seni kahretmesin abi. Sübette <gülüyor> <Uf. Hücretle> baba. <gülüyor> Arası ne? Anam öldü. Hiçbir bir haberin yok. Ne kağıd merkeze ver. Hiç bir şey yok ot getirdik sattık onu da. Eyvallah babadan. Baba. Yapıyorum. Kral. <gülüyor> Malum o an ben hava bir tane şuradan bir hop oh, cansından getireli. Hadi yavrum. <gülüyor> bir olsun yavrum. Diyaptan beyle doldu baba. Yavrum kap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yavrum çabuk. Yavrum çabuk. Yavrum, birini üstüne yatır. Yavrum, yat. İzler netti ona. Ya kim çağırdı? Ne çalma. Ben çalma. Ben çalma. <gülüyor> ben, Bunlar, ben, ben, sen... Şimdi, ben kim çalacak? Pues ben Arkadaş, ben çalmadım olacak. Ya kim çaldı diyecek? Sen vururucak ondan sonra çözülür. Hep aynı Ya. Benim Paul çaldı? Ya çaldı? Ya kim çaldı? Ben çalmadım. <gülüyor> I'm trying. I'm trying. I'm trying. Ben çalmadım. Ne çaldı? Ben çalmadım. Ben çaldım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. Dur yaklaşma evlatlarım benim. Yeter hocam. Yaklaş yaklaş yaklaş. Aa nasılsın? Kaçmazsın tut. Kaçmasın <miktar. gülüyor> Hayır, oğlum, tut Tamam hocam sarı tutuyor demiş <gülüyor> <biz, biz>, <gülüyor> Bu kadar mı mücahil lan? Evet bu kadar. Şöyle yaklaş oğlum yaklaş. Gözlerim iyi görmüyor. Yaklaş. Şimdi ben çok yaşlanım evlatlarım. Bu artık şimdi ben ne dersen onu diyeceğim. Acım acım acım acım acım acım acım acım acım acım. Acıma acıma acıma acıma. Acıma acıma. Bak, tut sana. Yaklaş oğlum, yaklaş. Ela farit Vito fatto faritò. Gülme, gülme. Niye gülmüyorsun? Yaklaş oğlum, Oku bakayım. Ah, oku oku. oku sen. Hadi hadi hadi hadi. Elfadime ulfadım araba fadı vardı tuttu. Tuttu mu? Kurme. Elayşe Elfadime. El He. He. Yaklaş oğlum yaklaş. Yanıma yapış. Yap. şunu. Oku bakayım oğlum sana. Elayşe Elfadime gelsin. <gülüyor> Kabak talasın <gülüyor> herhalde. <Hı? Ya, çok gülüyor> hocam görür hocam. Görürsün. Aman hocam gör. ok oku. Al lan. Oku lan. Recai yok. Hocam sen bunu okudamayacağım. Oku <gülüyor> oh, oh, oh, Ok oku. Bu var ya çok büyük adam olacak bu. Medeniyet da takmış evladım, oku bak. Oho, oku. Fatma Ayşe'nin fadıma gerek oğlum, nasılsın lan? Kavul sağlardı, kavul. Şüksin. Oh oh. sen, neydin? Oho, Altyazı <gülüyor> <gülüyor> Yacı ya Yacı Yakuz ben. Yani. Yani. Ya zaten önemli değil. Günaydın. Tokuşuyor ya Allah. Ya şimdi o hücrelik var var. 9 9 biliyiz çok am. Kaşığı kaptım. Hile var i̇lha, yok i̇lha, Resmen bu, bu şekilde kaşığı atıyorum ben. Hile yok. Ne var Barda mı? Tabi canım. Sen <gülüyor> de. <Kendinden gülüyor> tamam, niye <atır. gülüyor> abi şimdi? Kaybettim bu işte. Yakaladım abi, yakaladım. Bunda öyle var şimdi. Yok, var mı? Yok. Var var. var, var. Ne yaptın? <gülüyor> ben yapsam tamam. ki alacağım tabii. Gelin mi tamam, abi? Abi. Aşma, Gidelim. Verme oğlum, gidelim. Vermem ya. Çaklaşmış. Çak, tamam. zaman. Yapışalım abi, ben bundan sen Babası ödeyecek. Tabii ağaç söker. Ben de ağaç sökerim. Ağaç sökerim. Ne dersin? Öpücüğe razı. Bir karatın öpücük isteyelim o zaman. Hadi. Ben acaba görmüşler. Ben gideceğim. Gideceğim. Gideceksin hadi. Buyur abi, yok bakalım. Ben öpeceğim. Ben de sökerim bak bir daha böyle yaparsa ha. Alın karışımı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. <gülüyor> aferin oğlum. Aferin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da var arkadaşlar. Ben bu, oyuna gelmiyorum. Bunu var. Neyle var? Bir var Artık mı? Tamam, işte ya. Ne var? yok. bu gelişi ağam. Bu gelişi kaptım. Çakı bu gelişi kaptım. Bunda öyle yok herhalde. Yok yok. <gülüyor> Toplada tarafından şu Siz adamı da de, bir. O kadar taraf şöyle be. Ben ben başka <gülüyor> bir şey yap. Ya oğlum <gülüyor> gayet <gülüyor> tuhfe Ne istiyorum ha? Ne? Oyunda var istiyorsan iste bir şey. Önden ne çekiyorsa. Daktan versin. Tabii ben. Tamam mı? Tamam. O zaman, bile dingcide ne yapıyoruzdurum? Halle güzel olsun sen. Olma abim. Olmuş. Aklım abim. kaptım abim. Kaptım. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah kaptı. Allah Dile yine yok abi. Kaptım mı oğlum? <gülüyor> <gülüyor> senin baba benim babamın kucağına oturacak diyeceksin. Ondan sonra o da babasını götürecek. Buraya kucağına senin baban kucağına oturacak. Hadi. mı da. Aptal. Bak duru geleceğim. Senin babam, benim babam bu cana görecan. Olmadı, yok. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Velisman, adaçtı. Adanaçma. Yakın daşık. Velis. Keta adas, adasma. Yakın daşık. Adas, adasma. Adas, adasma. Yakın daşık. Velisman adasın. Sual adasma. Yakın daşık. Velis gitalesin. Adasma. Oğlu Beşir. Adasma. Adas, adasma. Oğlu daşık. Hasar adasık. Hasar adasma. Yakın daşık. Aça adasık. Adas, adasma. Yakın daşık. Fikret adasık. Adasma. Yakın daşık. Hasar adasık. Sasa adasma. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben. İşte. Hadi. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben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 Eskiden razı olursun. Her beşerle de konuşamaz. Konuşamaz, ekip de seninle konuşamaz. O da daşal, hadi başla. Beraberdan arkadaşla konuşamaz. Kim taşı? Bana başla. Çalışma. Ekip deşet. Çalışma. Ekip deşet. Kim taşı diyeceksin? Hasan Ha, iş mişiğim, vuruyor, dosyube şey, emü. Yedir şurada. Ben de şurada. Berat. Ama daş Kim Hasan Hasan Sen daştın. <gülüyor> Sen bugün ne daşıyorsun? <gülüyor> ben şimdi ne gitiyorsun? Berikada daşıyorsun. <gülüyor> Berikadaş yapar. <gülüyor> Kim daşır? Sen Kim Hasan Hasan Sen <gülüyor> <taşıyorsan gülüyor> Ayetlerde şamas, ne kimde şer? Fikretlerde şer. İbrahimlerde şamas. Ne kimde şer? Sana da şer. Hasanlar da şamas. Ne kimde şer? Bemelar da şer. Şüa <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah be. Allah be. Allah be. ne? be. Allah be. Allah be. Allah Şöyle ya. Ne Adam ata Bak mü? Yattım baktım alaya taktım. Yattım, baktım, dürttüm, boşaya da taktım. Geldim bak, fedaya da taktım. Bunu da bak. Attım kaldım. Turacıya taktım. Ya yattım bak turacıya taktım. Giriyor Ya hiç ses çıkartmıyor bunun ya. Ya Allah rahmet eylesin. Daha iyi Lanası yıgalaylanmadı be. Çabuk çabuk. Usta, bu ölmüş. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Sen de hep gidiyorsun, gidiyor her geç öldürüyorlar da. <gülüyor> ben kimse kalmadı ya. Allah Allah. Nasıl? <gülüyor> <Demiyorlar. gülüyor> <Allah>. O <gülüyor> neydi ya? sta karın ölmüş evet. aman oğlum o zaman abi golyoğadını suda gidelim hadi <gülüyor> <gülüyor> kopma bir içeride şey, <gülüyor> <almış. gülüyor> çamur sürmeyiz <gülüyor> çamur yok kaymasın ya öyle olur ha Haşım abi. Ayı. Ramazan ayı. Ramazan ayı. Şey.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 Buraya. var burada? Çorba çorbayı aldık tamam. Çorba çorba var mı? Bir çorba, <gülüyor> çorba, <iç> <gülüyor> çorba bir çorba. Çok gelircek Yavaş. Düşünme. Bir dakika sabredemez. Al. Sen abi yeme. Pilav var. Pilav Pilav var. Pilav var. Pilav Pilav var. Pilav var. Pilav var. var. var Başla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Torbayı alalım mı? Gel de. burada getirelim hemen doldurayım ne <gülüyor> yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım misal orada bu tane var ya. Çok Allah siz diyeyim gidebiliyorsunuz saat Alayım. Alayım. Yok. Bak kardeşim. Mal al. Dolu al. Ben millet değişsin, yeter lan. Para gitsin. Değiştir. Değiştiriyor. Dönemiyor, dönüyor. Bir daha. Hayır tam da bence. Bizden kardeşim olur. Gelalım lazım bize. Çok çok masiyi. Maalesef. Maşallah. O Şuna. şuna号. Aletin ha. Bu bir dakika, bir dakika. <gülüyor> Anladım. Ya en de resmenizi in olduğu. Olan almış. Olan almış. Bu diyorlar. <gülüyor> tamam. Benim Musa gele olacak. Alacağım için elimizde biraz. Geliyor başladı tamam mı? Tamam. Ja, tamam, varmaz azdı gyava ben ne yapmışam ya varmaz azdı gyava ben ne yapmışam ya Allah Allah Allah. Yani ne demek? Ben burada da ben şey yapıyorum. çok güzel bir şey. Biz şemsiye sıkıp biz güvensin. Biz diğerleri hemen ağız. Harabın usum ezara bak bu deyinse. Vallahi başım. Doğru. Ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben de. de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Vallahi ben de geldim. Ben de geldim. Ben iyi abi hoş bulduk eee ne uğraşıyoruz 50'ye vurmaya gidiyoruz sağ ol sağ ol Allah gönlüne geçsin bu vatan var bir daha oğlum tut Adı <atra> Recep <usieren formula> <smallDer> etlere <gülüyor> yürüdü ya şila <gülüyor> <Ya gülüyor> <ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sa ya usta biz defemizden gidiyor uçuş Hı, ya ya biz nereye <gülüyor> gittik ya biz yapmayız hadi hırsız bolur ama biz adamlar da ya lanlar da içeriyor lanlar da dağıtılıyor. Ne bok dediğini bilmiyorsun. Yürüyorsunlar. Bak kaç güzel. Mehmet çok çalışıyor. Çok çok çalışıyor. Altyazı M.K. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Euzullahi Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî elhamdülillah, elhamdülillah, etmenâves, Bereket halilullah bereket, rahmet, bağılara sağlık, selamet. Huzâ <gülüyor> çeviro attı ya ne çok şey var oldu rahmetli ziya Allah bereket versin bu baklarda fasılda biz de söyledik olarak doğru çekiyor oraya <gülüyor> ben de anladım şekilkin dostum lan alıyorum Gel yürü. Gel yürü. Gel yürü. Gel yürü. Gel yürü. <gülüyor> ya düşman Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, ya. ya çay, çay, Abi, çay hazırmış bak. Çay hazır. Bunlar nereye gidiyor ya? hep. Sözlü azaldık bizim bir. Ne kadar cezalı burada yapmamız az tutuyor millet toplarını. Bak şu ortada gezme nereye? Orta sadece ekmek kuru. Zaten cezalı. Saat 16.00. Bunu Ya. Allah'a kelbimiz Ya Zayıo demeden nereye gitti? Doğru. Gelmiyor mu? Ha, var da. Tara geliver çayını kele gel. İş bitir acele et заставил его уехать на седьмой. <gülüyor> ya o şeyleri aldım ben <gülüyor> Hayır. De ne ya. Ya. Aa, Siz de oraya yemek yapmıyor. Ya. Ya. yemek yapmıyor. <gülüyor> Ne? Araba mı? Ya. Aa, beni gülerse ona. Geldi. Geldi. Geldi. Geldi. Geldi. Geldi. Geldi. Geldi. Geldi. Arrestle hareketli ağcılar girdi lan. Ne bir daha diyor böyle. Ya o diyor. Geçtiğimizde. Yavruyu da bağ Çok sağ ol abi kadar İlerisel olabilir. Olabilir. Olunca olabilir. Adaların üstünde. Ne işim benim? Ne işim benim? Ne işim benim? Ne işim benim? Ne işim benim? Ne işim benim? Ne işim benim? Ne benim? Ne işim benim? Ne işim benim? Ne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 şöyle evet. <T2> araçlarımızda da var. Ustada. O da senin. verdim o verecek. O verecek. Şuraya geçin. Kamp terizinde elektrikleri ayırın. Yarını ye. İnsanları Bu video bankaları hemen çek. sandıkları şeyleri Haber olmadan olacak değil hareket edecek çıkacak. Ben yaza çıkar tamam. Cep. İki kişi aldığın gibi yapıyoruz. Ya, bak. Aslanlar burada çalışıyor diyor siz. Var da. Nerede varmış işte? Nereye gittiler? Beşi burada ya. Beşiler. Beşi burada. Kimler zorla? Şahaber zorla. Kusar mı? Ben sizlerden bir tebliğ Maşallah be. Yalnız ağlatamış kahcim be. Neden? Bir çünkü yerden geldik. Buraya muhabbet yapmak, oynamaya geldik. Maalesef başlarak bad oldu. Kulak oturdu, oturdu kaldık. Peki biz de oyuna kaldırmadılar. Bundan Sağ dolayı ben şikayetçiyim. Maşallah. Şikayetçi. Başla, ben şikayetçi. Dur bir dakika. Biz buraya eğlenmeye geldik. He, tamam başla. Ötü Nerede? Bunu bileleyemem. Hayır. Çok ya, şebet çok yapmadığı az değil. Öyle geçti. Başla, yorumla. Başla yoksa Altı başı abi kardeş Oyun ya, sırası başalara geldi. Biz seni bulamadık. Uyumaya gittin. Bunu ne getirdin? Yok. Ya bir iki başalarsınız. bulamadık ki. Bizim yarın biz o zaman saat 8'de başladıysa sabah 8'e kadar devam her şeyden çırazmış şey olalım. Tamam, biz uyuruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> baş, ne kadar baş hayatına gidiyorum, hazırıp geliyorum buraya. Ne Selahattin baş hayatına gidiyor ben hazırıp geliyorum. Çok iyi Allah. Oraya gidiyorum, oraya gidiyor Ben gördüm, yaptım. Baba, baba. Tırar, tırar. Çoğunluk bakın. Ne olmuş? Çoğunluk da bu lan. Sen az konuşuyor mu? Tırar, çoğunu konuşuyor. Allah Allah. Sağ olun varlık. Sizler bir saad istiyoruz. Erenim güleceğiz ha. Sadece varsa <gülüyor> oh. bir <gülüyor> <sev> de daha bir de bir daha daha bir bir daha bir daha bir daha daha bir daha bir daha